Buçun Otogaz'dan herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü montaj konumuz arazi taşıtı kavramını değiştiren off-road kulüplerince off-road, profesyonel off-road yapan insanlar tarafından çok sevilen bir araç. Toyota Land Cruiser. V8'lik 4.6 litrelik bir canavardan bahsediyorum. Evet gördüğünüz üzere ben bile çok Zor duruyorum eğimde ama bu araç, bu eğimi, bu çamuru çıktı. Bu canavarı buraya çıkartmanın da bir maliyeti var. E, doğal olarak bu araçlar benzindeyken çok aşırı tüketimleri olan bir araçlar. Şehir içi koşullarında 20-25 litreyi bana mısın demeyen araçlar. Doğal olarak sahibi de e, LPG taktırmaya karar verdi. Daha doğrusu bu araçta başka bir marka LPG vardı. Ama e, sahip uzun süreli bineceği için, e, kaliteli bir sistem istediği için Prince Silver Line 8 silindirli kit bağlandı bu araca. Bu aracımızı buraya LPG modunda çıkardık bu arada. Testlerini yaparken bu çamur alanı gördük. Müşterimizin de iznini aldık ve dedik bir çıkalım bu çamur alanına. Tam bir canavar, tam bir hayvan. Arabistan'ın çöllerine bile dayanabilen Ender araçlardan bir tanesi. Ee, i̇nsanların Jeep kavramı biliyorsunuz Türkiye'de çok daha farklı. Ee, önden çekişli, SUV sınıfındaki araçlara da biz Jeep diyoruz. Ama gerçekten Jeep sınıfına giren, arazi taşıtı sınıfına giren e, başlıca araçlardan bir tanesi. E, fakat e, bu aracın arazi kabiliyeti çok güçlü de olsa şehir içi kullanımı biraz pratik değil. Tüketim olarak çok yüksek. dolu olarak bu tür araçlar LPG ihtiyacı hissediyor. Ama bu tip araçlarda özellikle off-road kullanım koşullarında kullanıyorsanız eğer kaliteli marka seçmek, Kesinlikle çok önemli. Çünkü e, arazi koşullarına performans kaybı istemeyeceğiniz bir şey. Çünkü çıktığınız e, inanılmaz derecede dik bir eğime sahip. Ki araç zaten videoda izleyeceksiniz. Birçok yeri 4x4 kilit modunda dair çamur sebebiyle çıkamadı. Ki buraya gelebilmesi bile çok mucize. E, çünkü zemin hakikaten çok çamur. Offroad'ı seviyorsanız, arazi taşıtlarını seviyorsanız tercihinizi penesten yana kullanın. Çok kaliteli bir marka, performans kaybı yaşatıp sizi arazide mağdur etmeyecek bir LPG sistemi. Bu tür güçlü, yüksek hacimli motorlarda bizim en çok önerdiğimiz LPG sistemi PRINCE. Yine başka bir videoda görüşmek üzere, herkese iyi günler.